Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Şah nereye gittin diye bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Bugün dışarıdayız. E, güneş, bazen bulutlar geliyor, e, güneşi kapatıyor. Ama bakalım daha güzel, doğal bir ortam. Nasıl çıkacak bakalım. Evet, İsa Ruhullah'ın sözlerine dayanıyor bu deyişin sözleri. Ama artık beni gönderenin yanına gidiyorum. Ve hiçbiriniz bana Nereye gidiyorsun diye soru sual etmiyor. Bunun yerine bu söylediklerime üzülüyorsunuz. Ama aslında benim gitmem sizin için daha iyidir. Çünkü gittiğimde size mihmandarı göndereceğim. Gitmezsem o size gelmez. Mihmandar gelince de bu dünyanın insanlarını ikna edecek. Günahlılıklarını, hakkın adaletini ve hükmü hakkında aydınlatacak. Ne kadar günahlı olduklarını o gösterecek. Çünkü günahlarının özünde bana iman etmemeleri yatıyor. Hakk'ın adaletini o gösterecek. Çünkü manevi babamın yanına gidiyorum ben. Beni artık görmeyeceksiniz. Hakk'ın hükmünü yine o gösterecek. Çünkü zaten bu dünyanın hükümdarı olan şeytan hüküm giydi. Size anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Fakat şu an henüz hazır değilsiniz, bu hakikatleri kaldıramazsınız. Mihmandar yani hakikat ruhu gelince sizi tam sırrı hakikate kavuşuncaya kadar rehberlik edecek. Kendi adına konuşmayacak. Sadece duyduğu şeyleri size söyleyecek ve gelecek hakkında size anlatacak. O benden aldıklarını size açıklayarak benim yüceliğimi gözünüzün önünde serecek. Manevi babamın nesi varsa benimdir. Bu yüzden size dedim, o benden aldıklarını size açıklayacak diye. Ve devam ediyor. Hepsini okumayacağım. Ama değişik paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Diye sormadık Seni gönderenin Yanına döndün Şahnereye gittin Diye sormadık Seni gönderenin Yanına döndün Buradan gittin diye Kederli olduk Ama kutsal ruhu Bize gönderdin Buradan gittin diye ederliyorduk Ama kutsal ruhu Bize gönderdi Gerçeğin ruhunu bize gönderdin, bizi tüm gerçeğe ruhta erdirdin. Gerçeğin ruhunu bize gönderdin, bizi tüm gerçeğe ruhta erdirdin. Bize cemalini ruhta bildirdin, çünkü kutsal ruhu bize gönderdin. Bize cemalini mutal bildirdin Çünkü kutsal ruhu bize gönderdin Kervan'ım sevinçle dolu kalbimiz kimse bizden alamaz sevinçimiz Kervanım sevinçle dolu kalbimiz kimse bizden alamaz sevinçimiz artık kalmadı hiçbir sualimiz Birim kutsal bu bize gönderdin, artık kalmadı hiçbir sualimiz. Bilim kutsal ruhu bize gönderdi. Evet, artık pirimiz kutsal ruhu bize gönderdi. Hiçbir soru sual kalmadı bizde. Çünkü ona güveniyoruz.